Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili kova ve balık arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir sevgili kova ve balık arkadaşlarım ikili ikili çekiyorum videoları canlılar niye üzülüyoruz böyle evet sevgili kova ve balık arkadaşlarım için 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım eski eş eski sevgili eski sözlü nişanlı eski kız arkadaş erkek arkadaş hayatınızdan giden eksler küsler barış var mı dönüş var mı Hiçbiri yoksa hakkınızda ne düşünüyorlar? İçinden geçenle, kalplerinden, akıllarından geçenle en azından onlara bakmış oluruz canlar. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi kova arkadaşımdan başlıyorum. Balık arkadaşlarımızdan çıkacağım. Sevgili kova arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını yapıyoruz. Evet bakalım. Sizinkiler ne düşünüyorlar canlar? Herkesten mutlaka burada bir parça var. Evet sevgili koma arkadaşım güzel insan karşı taraf hmm, ben her zaman söylerim zaten biraz kartımız tuhaf bir kart baya bir dikkatli karşı taraf dikkatli bir durumda öyle yani çünkü aile meselesine dikkat diyor kartımız siz ise böyle bir hayranlık durumunuz böyle bir canlanma bir karşı taraftan elektrik alma durumları vesaireler gibi yakın gelecekte ise bazı şeyler adına e siz de hem sahiplenmek istiyorsunuz, hem bir yerde de kızgınsınız karşı tarafa. Cimrilik de var burada sevgili kova arkadaşım. Karşı taraf ise, bakın burada mücadeleye giriyor. Siz ise her iki taraftan dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Hem bir yerde de şanslı yere doğru gitmek istiyorsunuz. Biraz bir denge sıkıntısı var. Bu ilişkide denge sıkıntısı var. Bu ilişki bir türlü yolunu tutamamış canlar. Şans yardım etmemiş. Ya siz tam iyi olacağınız sırada karşı taraf ipin ucunu kaçırmış ya tam karşı taraf size adım atacağı sırada siz adımları geriye çekmişse böyle bir dengesizlik oluşmuş bu ilişkide bakın bu raddeye gelindiğinde ise karşı taraf zaten şu an dikkatli bir durumda burada ise bir korkulu hal bir kaybetme korkusu vesaire gibi bir durumları var. Bakalım bakalım bu insan neyin korkusunu yaşıyor. Buraya gelindiğinde ise bir yerde sahiplenmek istiyor. Bir yerde hafiften hafiften öfkeler duyuyor. Çünkü kartımız her ikisinden de söz eder sevgili kova arkadaşım. Hmm. Tamam yaramaz bu insan canlar. Tamam, bu ilişkiden hayır gelmez. Çünkü bakın karşı taraf engelli biri bu insan. Burada bu çıktı maalesef. Engelli biri, engellinin yüzde doksanı ağır bastı burada. Karşı taraf başkası için bakın zafer yapmaya çalışıyor, ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor, sizi bitiriyor canlar. Siz de aynı şekliyle, aynı şekliyle ne yapıyorsunuz benim sevgili kova arkadaşım? Sen bunu yaparsan ben seni hiç tanımam diyerek tamamen geçmişi perdeyi örtüyü tamamen veya süngeri çekiyorsunuz bakın geçmişi örtü çekiliyor tamam bitiriyorsunuz yani her iki tarafta bitirmek isteyecek bitmiş zaten bence bitmiş canlar Çünkü baksanıza karşı taraf başkası bu nasıl diyeyim yani yanlış anlamayın bakın burada Üçüncü bir şahsın ağırlığı yüzde doksan ya. Yüzde doksan canlar. Hayır kimse ne bileyim. Bir anne baba için bu yapılmaz. Böyle bir şey yok. Değil mi? Şimdi ben sevdiğim insanı öldürüp, yanlış anlamayın öldürüp derken hani o insanı bitirip ya ben annem babamla ne zafer yapacağım arkadaş ya. Böyle bir şey var mı ya? Karşı tarafa attığım kartı görün. Sizin adınıza attığım kartı görün canlar. İlişkileri düzeltmek... Gerçeklere kabullenmek, zafer yapmak. Bu insan her kimise, bu sizin eski ex partneriniz ki partner de denmez zaten çünkü sizin partneriniz değil bu insan. Karşı taraf her ise onunla zaferi yapıyor. Size gelince sizi bitiriyor bakın. Sizi öldürmüyor, yanlış anlamayın geçmişi sizi tamamen bitiriyor. Çünkü burayı kaybetmek kaybetmemek için kaybetme korkusu var. Burayı kaybetmemek için bakın burada savaş halinde bu insan. Tamam. Bu insana da partner denmez. Şimdi eğriyi oturacağız. Doğruyu konuşacağız. Tamam. Size de helal olsun. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun sizi istemeyeni siz hiç istemeyin. Hemen şık geçmiş örtüyü çekiyorsunuz. Helalsiniz. Tamam mı? Geçmişi örtüyü çektiniz. 15 Ekim'e kadarki süreçte. Bunlar yaşanıyor. Bakayım mı ben sizler için tekrar 15'ten sonra kim nane yapacak? Gerçekten de bitecek mi? Sevgili arkadaşlar, 15'inden sonrasına bakıyoruz. Hadi bakalım. Tekrar bu insan size dönmeye çalışacak. Tekrar dönmeye çalışacak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Helalsin be kova. Vallahi helalsin. Bandajlardan sıyrılmak yeter artık. Bıktım senden. Kendinden beni rendirdin diyeceksiniz. Helalsin be kova. Zodya'nın özgürlükçüsü. İşte böyle ol. Her zaman başımın üstünde yerin var. Tamam bu kişi size ne kadar dönüş yapmaya çalışsa da bizzat şahsen, kasten söylüyorum ben tanımam. Bitti. Bu kadar basit. Tamam ama yani yanlış anlamayın. Canlar size de saygım var. O da ayrı bir şey. Eyvallah. Siz evet diyebilirsiniz. Bravo diyorum. diyeyim Zaten bir miktarda benim sevgili... Kova arkadaşım karşı tarafın hafiften böyle etkisi altında. Hafiften de etkisi altındasınız ama artık iğrenti de gelmiş yani. Artık bir iğrenti bir bayıma durumu gelmiş. Kabullenmeyin derim ben. Ben bilmiyorum. Kendi acizane görüşüm. Böyle bir durumları söz konusu bu insanın. Hadi oradan yürüsün gitsin diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Aynen helalsin kova. Ne diyor meleğim? Boş ver salla gitsin. Zamana bırak süperi gelecek diyor hadi bakalım bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver onlar ne yapacaklarını bilirler sen sıkma canının diyor sevgili kova arkadaşıma güzel insana onları da şöyle ayıralım onlar zodyan özgürlükçülerine yakışmayanlar değil mi canlar kızmayın kovaya kızmayın sevgili kova arkadaşlarıma kızmayın onlar öyleler sildi mi sildi sevdi mi sevdi değil mi canlar Evet öyle olsun bakalım karşı taraf önce bir küçük çaplı şok yapıyor ardından ben istediğimi alırım diyor ardından da risk almaya kalkıyor tekrar sizinle irtibata geçmek için oldu diyoruz bizde değil mi canlar bakalım kızmayın Şengül'e de kızmayın Kova'ya da kızmayın onlar işini bilirler onlar ne yapacaklarını bilirler öyle diyelim. Konuyu kapatalım. Evet sevgili kova arkadaşlarımızın 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımını tamamladı. Şimdi balıklarımıza bakıyoruz. Bakalım balıklar derken ya bugün de bu kart ne çok geldi böyle. Bu nedir ya hayranlık hayranlık. İyi öyle olsun bakalım. Böyle olsun bakalım canlar. Şimdi sevgili balık arkadaşım Güzel insan, karşı tarafın size karşı böyle bir manyatik çekimleri, bir elektrik alma durumları, tekrar böyle bir canlanma durumları meydana geliyor. Yavaş yavaş, tabii yaşanmadı bu da yaşanacak. Böyle bir halleri, size karşı hayranlık duyma durumları. Siz ise aslında karşı tarafa hem adil yoldan başarı görmüşsünüz, hem de bir yerde risk gören arkadaşlarım var. Tamam, öyle mi öyle? Bakın karşı taraf size karşı duymuş olduğu bu hayranlık ve çekim elektrikten dolayı, Yakın gelecekte pişmanlık duyacak. Bundan dolayı da kendisine size ispatlamak için ispattır bu, ispatlamak için mücadeleye girecek. Siz ise burada korkulu bir haldesiniz canlar. Bu neyin korkusu söyler misiniz? Hmm, sizde de var bir şeyler. Siz de az değilsiniz ha. Valla. Ah benim güzel balıkçıklarım. Siz niye böyle oldunuz? Şimdi bir yerde bir şeyleri hmm, kabullenmek durumundasınız canlar. Aslında karşı tarafa bu insana karşı siz yoğun duygular hissediyorsunuz. Faydalanmak da istiyorsunuz. Bakın faydalanmak da istiyorsunuz. Ama gelin görün ki burada da bir şey var. Bakın burayı da kaybetmekte istemeyen balık arkadaşlarım var. Bütün hepinize söylemiyorum bunu. Canlar ben zaten yanlış hatırlamıyorsam. Kahvede miydi neydi balıklar faydalanın diyorum hani orada fırsatlar elinize geçecek faydalanın yararlanın diyorum bakın size de o geldi zaten destenin altında artık her neyse her iki taraftan da bilmiyorum yani yararlanabilirsiniz faydalanın evet evet artık o kısımlarını kurcalamıyorum hadi şimdi yakın gelecekte gördüğünüz gibi ortak noktada anlaşma durumları söz konusu çıktı karşı taraf zaten pişman Kendini ispatlamak için mücadele edecek. Siz ise iki tarafı da kaybetme korkusu duyacaksınız. ilk kez benim balıkçıklarıma geliyor bu. Karşı taraf her neyse artık anne baba veya üçüncü kişiler. Onları kaybetmemek için böyle bir korku durumlarınız meydana geliyor. Ama gelin görün ki hem bir yerde dünya kadar mutluluk istiyorsunuz. Hem bandajdan sıyrılmak hem de karşı tarafa hafif hafif hem öfke duyan balık arkadaşım var. Hem de yoğun duygular hissediyorsunuz. Böyle bir ikilemde kalma durumlarınız var. Öyle mi öyle? Hadi bakalım. Karşı taraf sizin peşinizi bırakmıyor canlar. Hmm. Bu kez benim sevgili balık arkadaşımda bir durum var. Bakın balıkçıkta. Balık arkadaşımda bir engel, bir şok durumları var. Bakın burada kalpte 3 kılıç veya 3 bıçak var. Karşı taraf ise sizinle güçlü adım atmak istiyor ortak noktada anlaşıp siz ise pek sıcak bakmıyorsunuz bu kısımı kaybetme korkusu duyuyor benim sevgili balık arkadaşım daha fazla açalım mı bilmiyorum yani durum ortada karşı taraf tamam mücadele versin canlar böyle dursun bence böyle dursun çünkü kadersel olarak aşk isteyen balık arkadaşlarım var hem de kaderimdeki, benim yanımdaki diyen balık arkadaşlarım var. Anlatabildim mi canlar? Bu iki boyutlu bakın. Kaderimdeki, yanımdaki ben seninle olamam diyor balık arkadaşım. Bazı balık arkadaşım, engelsiz olan balık arkadaşlarım ise ben kaderimdekini istiyorum. Mutlu aşk istiyorum, verimli mutlu birliktelik istiyorum. Seni istemiyorum diyebilir sevgili Balık arkadaşlarım ki Diyeceklerdi Evet Karşı taraf pek bırakacağı benzemiyor Sevgili arkadaşlar Her iki tarafa da söylüyorum Aşk geldi bakın size aşk geldi Sevgili arkadaşlar çünkü imparatoriçe var burada İmparatoriçe kadersel aşktan Söz eder bize İmparator da aynı şekliyle Senin ihtiyacın olan gerçek aşk Ve o sana geliyor Gerçek aşka sevgiye İnan ve güven diyor sevgili balık kardeşim çok güzel hakikaten tam takip etti yani birbirini İmparator en kral karttır Evet sevgili kova ve balık arkadaşlarımızın 15 Ekim'e kadar ekspartner tarot açılımını tamamladık bu açılımın beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir